Güneş sistemi hakkında ilk öğretilen şey Güneş'in merkezde olduğu ve Dünya ile diğer gezegenlerin Güneş'in çevresinde döndüğüdür. Bu konu hakkındaki birçok çalışmada Güneş'in sabit ve gezegenlerin hareketli olduğu algısı ortaya çıkar. Fakat bu noktada atlanan bir şey var ki o da Güneş'in ve buna bağlı olarak Güneş sisteminin hareketidir. Uzayda en geçerli fizik kanunlarından biri olan Yerçekimi Kanunu, diğer gezegenlerle birlikte Dünya'yı Güneş'e sıkı sıkıya bağlı tutmaktadır. Yani, Dünya ve tüm gezegenler Güneş'le birlikte sürüklenirler. Bu durumda Güneş ve tüm sistem uzayda geçtiği bir noktadan bir daha geçmez. Güneş'in çevresinde saatte yaklaşık 108.000 kilometrelik hızla dönen Dünya, Güneş'in hareketine bağlı olarak helozyonik bir yörünge oluşturur. Diğer gezegenlerin de yörüngelerinin benzer şekilde olduğunu dikkate aldığımızda bütün güneş sisteminin hareketi helozyonik bir şekilde olacaktır. Güneş, Samanyolu'nun merkezine yaklaşık 30.000 ışık yolu uzaklıktadır ve Samanyolu'nun merkezindeki kütle çekimine bağlı olarak yörüngesine devam etmektedir. Güneşin kendi yörüngesindeki hızı saatte yaklaşık 793.000 kilometredir. Çevresindeki yıldızlarla yapmış olduğu kütle çekimi etkisinden dolayı Güneş de hareketini helozonik biçimde sürdürür bir turluk helazonik hareketini yaklaşık 26.000 yılda tamamlar. Bu delice hızlara ve büyüklüklere rağmen Güneşin Samanyolu çevresindeki bir turu ancak 226 milyon yılda tamamlanır. Güneş, 4.5 milyarlık yaşı süresince yaklaşık olarak 18 kere Samanyolu'nun çevresini dolaşmıştır. Yaklaşık 400 milyar yıldızı olan Samanyolu galaksisinde, bizim yıldızımız olan Güneş, kendine en yakın yıldızdan 4,5 ışık yılı uzaklıkta, yıldızlar arası toz bulutlarının içinde hem bizim yaşam kaynağımız olmayan hem de hareketine devam etmektedir. Bu şekilde videoları izlemek için beni takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.